Arkadaşlar ben şöyle bir haber aldım. <gülüyor> tıkta tık kapanıyormuş. Ve bunun da tık tıkta kola ise şu anda kriz geçiriyor. Şu anda sıkta geçiriyor. Niye mi? Çünkü tıkta tık kola canlı açıyor. Bir takipçilerini şöyle diyorlar. Arkadaşlar en çok adını takip ediyorum. Hadi bakayım arkadaşlar. En çok videoyu kim açacak? En atan arkadaşlar birincidir. Hadi bakayım. Bunu salak takipçilerde. Basıyor yediği, basıyor yat, basıyor spor araba, basıyor ne bileyim yat, spor araba, asa, ut, gül, gül. Yani TikTok'u tam bende üzüldürürüm de, de. aslında TikTok'u ödeyecek arkadaşlar, ya. yapmayayım bir şeyler zaten. Yani beni takip etmediğim, yani yok öyle demeyeyim de. TikTok'ların yüzde %60'ı, %80'i TikTok'ları ıı, takipçilerin sanatçılarını kullanıyorlar nasıl mı? Mesela arkadaşlar bir tane çiçek döküyorum mesela Ezgi'nin canın girin. Kesin şeye bak. arkadaşlar da hediye hediye yarışması yapıyoruz. Ecik yatırımı takip edecek ve onu salak gerizle kalbiyiz takip de, hediye basıyor arkadaşlar. Hani milletin milleti salak yerine koyup onların üstünde para kazanmak bir sebebi nasıl bir istedir? Hani benden milletin üstünde para kazanmıyor. Ben emrede milletin salak yerine koymuyorum. Eğer haklıysan bakın ne olur bak haklıysan ne olur bu duyu beğenip yorum yapın haklısın ne bakın Ciddiyim artık sinirlerim tepeme çıktı ya